Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere tam tamına 11 adet TET Türkçe denemesi önereceğim. O zaman buyrun videomuza geçelim. Denemelere geçmeden önce nasıl ilerleyeceğimizden bahsedeyim. Daha önceki serimizi izleyen varsa Orta nasıl ilerleyeceğimizi biliyorsunuz. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Öncelikle seviyesinden sonra söver analiz tablosu ekledik. Analiz tablosu var mı yok mu diye. Çünkü konuları görmemiz lazım. Hangi sorunun hangi konuya dair olduğunu bilmemiz lazım. Son olarak da yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Bu sefer sadece kendi önerdiğim denemeler değil. Discord sunucumuzdaki arkadaşların da denemelerini dikkate aldım. Onlar da birkaç denemelerdi. Onların da isminin alt kısmında yazdım zaten. Belirttim kimlerin önerdiğini. O zaman ilk denememize başlayalım. İlk denememiz Toprak yayınları. Toprak yayınlarının seviyesi kolay. Başlangıç seviyeleri için uygun. Analiz tablosu mevcut. Analiz tablosunun olması çok güzel bir yön. Daha önce hiç Türkçe denemesi çözülmemiş birisiniz. ilk olarak bu denemeyle başlarsanız kolay seviye. Hem konu analiz tablosu da mevcut. Hangi sorunun hangi konudan olduğunu görmeniz yanlışlarınızda veya boş bıraktığınız sorularda hangi konuda eksik olduğunuzu görmenize fayda sağlayacaktır. Bu yönden iyi. Yorum olarak da denemelere başlamış olanlar için ilk deneme olarak alınabilir. Netinize arttırıcı olarak Baya etki eder demiş Discord sunucumuzdan enet arkadaşımız. İkinci olarak kendi önerdiğim bir yayın. Okyanus yayınları. Okyanus yayınları temel bir yayındır. Seviyesi kolay. Başlangıç seviyeleri çözebilir canı gönüle rahatlıkla. Matematiğini de önermişim sanırsam bunun. Konuların hesabosu mevcut değil maalesef. Ama bundan önce topak yayınlarını bir çözün. En azından hangi konudan eksiniz varsa görürsünüz. Daha geliştirici olur sizin için. Çünkü eksi konularınızı çalışmanız gerekiyor. En azından o konular çalışırsınız. yorumma gelecek olursak. Hiç türcü denemesi çözülmemiş bir iseniz bu deneme ile başlayabilirsiniz. Konu analiz yok ama başlangıç için ideal bir kaynaktır. Dediğim gibi okyanus yayınları başlangıç seviyeler için uygun bir kaynaktır. Genel olarak e, diğer derslerde öyle. Üçüncü olarak endemik yayınları devam edelim. Endemik yayınları kolay orta düzeylerinde. Maalesef konu analiz tablosu mevcut değil. Üzgünüm onlar koymamış benim suçum değil. Yorum olarak Enes demiş ki kendine güvenenler için ilk deneme olabilir, ikinci deneme olarak da çözebilir. Çok zor bir tarzı yok, bence alınabilir yatmış. Discord'tan Enes. Teşekkürler Enes. Dördüncü olarak hız ve rengi kendim öneriyim, hız ve rengi geçen sene çözmüştüm. Seviyesi orta düzeylerde. kolayın sonu, ortanın başı diyebiliriz. Konu analiz tablosunun mevcut olması çok güzel. Niye edeceksiniz? Birkaç deneme çözdünüz sonra bir tane deneme çözün kendinize. Bu olabilir. Hangi konu eksik onu görürsünüz. Boş soru varsa işte konu analiz etkilerinden bakarsanız. Eksik konularınızı kapatmanız için güzel bir deneme olur bu sizin için. Yorum olarak da demişim ki zaten ikinci ve üçüncü deneme olarak çözülebilir. Eksik konularınızı nokta atışı yaparak hangi konu çalışmanız gerektiğinize yardımcı olur demişiz. Aynen öyle. Beşinci olarak Palme yayınlarının Türkçe denemesini öneririm sizlere. Orta düzeydir. Konu tablosu mevcut değil maalesef. Bunlar aslında yayınlara söyleyip artık tüm denemelere eklenmesi gerekiyor bu konu analiz tablosunun. Biz burada şartlandırma olarak bakmamız gerekiyor. Yani çünkü her denemenin olması gerekenlerin de arasındadır çünkü. Kaç tane çünkülerim ben de bilmiyorum. Neyse burunda Discord'dan adlin önermiş. Adlin ismi de güzelmiş. Yorum olarak da şöyle bir şey yazmış. 28-35 arası netler çıkaranlar aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Ve bazı denemeler diğerlerine göre bir tık daha zor oluyor demiş. 15 tane tyt denemesi var içinde. Aralarında değişiklik olacaktır elbette. Çünkü genel olarak çoklu denemelerde olaydan başlar, zora doğru gider. Son denemeler baya bir zor olur. Altıncı olarak Kafa Dengi Yayınları'nın Türkçe denemesini öneririm sizlere. Seviyesi orta başlangıç seviyeleri kendilerini deneyebilirler ama orta düzeyde. Maalesef konu analiz tablosu mevcut değil. Bu durum yine özlü. Yorum olarak da dil bilgisi konularına sahipseniz herkesin dediği gibi çok aşırı zor değil. Ama konularda çok iyi değilseniz zorlanacaksınızdır. Sonlara doğru çözebilirsiniz demiş Discord'tan etlin. Teşekkürler etlin. İnşallah ismini doğru okudum. Hani öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yedinci olarak bilgi sarmal yayınlarına gelelim. Bilgi sarmalın seviyesi orta ve ÖSM tarzına uygun. Ve Konar Sablosu da mevcut. Bence bu yayını mutlaka almanız gerekiyor. Bilgisayarlar zaten biliyoruz bilgisayarların iyi bir yayın olduğunu. Köklü bir yayın olduğunu. Yorum olarak da Enes, Türkçe denemelerindeki netlerinize katkıda da bulunacağından eminim yazmış. Sekizinci olarak 3-4-5 yayınlarını öndereyim sizlere. 3-4-5 yayınlarının seviyesi orta ve zor düzeyinde. Başlangıç seviyeleri şimdilik uzak kalın siz. Ama şimdilik. Yani sadece şimdilik. Orasında mutlaka çözmeniz gereken kitap arasında bunu alın. Eksi olarak da Konarli Sabosu mevcut değil maalesef. Yani 3-4-5 böyle bir şey eklememesi biraz tuhaf geldi ama yapacak bir şey yok. Eklememişler. Yorum olarak da aldığım ilk deneme ama sadece ilk 4 denemeyi çözdüm. Bu zamanlarda değil son zamanlarda çözülmesi gereken bir yayın bence demiş Discord'dan ettim. Bu zamanların dediği şu anda biz Ocak ayındayız. O zaman Ocak ayından sonraki zamanlarda çözmenizi istemiş o. Bence de o zamanlara doğru çözün çünkü 3-4-5 yani kolay bir yayın değil genel olarak. Ne kadar kolaydan başlasa zora doğru gitse de çok kolay bir yayın değil. O yüzden sonlara doğru çözün. Dokuzuncu olarak ben de limit yayınlarını önleneyim sizlere. Limit yayınlarının kitapları da vardı bende. Paragrafı biz zordu. Biz zordu anlatamam. Gerçekten paragraf kitabı zordu Limit'in. Adamlar nasıl bir yorum bekliyor bize çok meraklı ama gerçekten zordu Limit paragrafı. Limit'in paragraf sorularından full ne çıkartan artık ne bileyim insan mısın? Şaka bir yana Limit'in seviyesi orta ve zordur. Başlangıç seviyeleri lütfen uzak durun. Moralinizi bozabilir. O yüzden. Başlangıç seviyesindeyseniz bu denemeyle başlamayın derim sizlere. Limit yayınları köklü bir yayın aslında ama konu analiz çetelesi eklememişler. Neden bilmiyorum. Ekleseler daha güzel olur. Her iki Türkçe denemelerinde mutlaka eklemesi gerekiyor. tani biraz sorulardan anlarsın ama Türkçe olunca biraz işin içine çıkamıyoruz. Malum Türkiye'deyiz ama Türkçe denetlerimiz çöp oluyor genelde. Buradan yetkililere <gülüyor> tamam bir şey söyleyeceğim. Yorum olarak da dil bilgisiz konularına sahipseniz herkesin dediği gibi çok aşırı zor değil. Ama konularda çok iyi değilseniz zorlanacaksınızdır. Sonlara doğru çözebilirsiniz demişim ben. Yani sonlara doğru limiti bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çok aşırı zor değil ama nasıl aşırı zor değil. Dil bilgisi konularına sahipsen. Sahip değilsen geçmiş olsun. 10. yayın olarak apotemi yayınlarını önerim sizlere. Apotemi yayınlarının seviyesi orta ve zor düzeylerinde. Başlangıç seviyeleri biraz geri. Az ötede dur sen. Şimdi başlama bunu. Konu analiz mevcut değil. Üzdü yine üzdü. Yapacak bir şey yok. Artık Nara gidip söyleyin arkadaşlar, şu denemelere konu analiz tablosu eklettirin, ekleyin. Yani çok istek olursa onların da ekleyeni düşünüyorum. Neden yapmasını? Zaten öğrencilere kitap sunduklar için her türlü yapacaklarını düşünüyorum. Yorum olarak da soruları yeni nesil için uygun, çeldirici soruları var. 25 artı yapanlar için ideal bir kaynak diye düşünüyorum demiş Discord'dan bırak burada da teşekkür ederiz. Son olarak 3D yayınlarının simülasyon Türkçe denemelerine gelelim. Seviyesi orta ve zor düzeylerinde başlangıç seviyeleri Çık burada geri git Sen başlama bununla Analiz tablosu mevcut Hani Türkçede böyle bir 20 artı net demişiz de daha fazla olabilir hani 30'a falan geldiysen artık 30 barajındaysan 30-35 40'a doğru Bu deneyi bir çöz Orta zor düzeylerinde zaten ya bir de konu analiz tablosu mevcut Orada yalnız çıkan sorularına bir bak hangi konudan çıkıyor o konuya yüklen Artık Türkçe'de 40'ta 40 yapmanı hedefliyoruz inşallah. Bu deneme serisinin devamını isterseniz yorumlar kısmında belirtirsiniz. Ben İsmail Demir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.